Akabalağın evindeyim. O da baskını falan dersem videoyu kapatırım falan. Öyle bir şey yaparız artık. aga be Geleyim VS atarız kanka. Gel. Gel. Oo çok pro. Bak. Arkadaşlar ben size adam çok pro yani belli ediyor zaten. Kardeşim yani bakışın yeter. Kankan bak sen şimdi hiç benim başıma atma Ben şunu aha. İntikam mı alacağım buraya yazdım sen hiç başımı atma ben seni kayayım bitsin abi <gülüyor> selam gençler videoma hoş geldiniz uzun bir süredir bir video yok bir buçuk hafta civarları neden derseniz kendi evimde değilim ve şu an kendi mikrofonumda ve kendi bilgisayarımdan konuşmuyorum ee, bizim bir işte mikrofon falan ayrıldı neyse o konuyla hiç girmeyim çünkü bayağı bir uğraştırıyor Öncelikle böyle Hypixel'den veya Hypixel'den e, şöyle bir yazı yazayım e, YouTube'da geldik ve şu an galiba Skywars'tayız aynen Ben Bedros gireceğim neden dersiniz çünkü e, Skywars oyunu kazandı kolay değil şu an ben direkt videoları videoyu çıkartmak istiyorum O yüzden direkt solo bedwars giyim ilk önce şöyle yazayım gördüğünüz gibi şu altta YouTube takım var ve hiçbir şekilde ayım ne oluyorsa bilmiyorum alamıyorum O yüzden direkt e, oyuna ve inşallah oyunu kazanırım e, dediğim gibi yani şu an YouTube takım var şöyle bir dakika abi bu gidişle bu arada ben İngilizce öğreniyorum Çünkü ben buradaki oyuncularla İngilizce konuşuyorum ve rahatsızca Almanca biliyorsunuz ben 77 tane değil biliyorum Neyse abi o konulara girme bak abi kendi bilgisayarımdaymışım gibi da yaptım. Bak. with the heck at you. Bak who yazacağına yani you yazacağına onu yazmış. Yani az çok biliyoruz abim. Öncelikle şunu söyleyeyim beyler. CraftRise'i hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Çünkü CraftRise biliyorsunuz YouTube'u mesela. E, YouTube'a CraftRise'le başladık ve böyle böyle. Yani CraftRise benim için gelseniz çok özel bir soru var. Bu arada Discord sunucumu da yani mesaj alttan falan yakın dostlarım varsa WhatsApp'tan yazın. Çünkü dediğim gibi yani bende hiçbir bilgi yok. YouTube kanalıma kadar hiçbir bilgi bende yok yani. Ama telefon bende olduğu için yani o şekilde geri alacağım. Abi ben şöyle bir ortaya mı gideyim ya da komşuma gideyim. Böyle ölsem veya ölmesem diye ben videoyu e, çıkaracağım. Şurada bir. Ada var. Yalnız ben oraya gitmeyeceğim. E, bu arada dediğim gibi aim'imi alamıyorum. E, bayağı kötü yani. Bayağı kötü bir mouss bana. Elime yani tam oturmadı. Crafters'ten YouTube tag'ı almak o kadar kolay değildi. Yani ben 30 kar oldum. Yetkililer sağ olsun benimle ilgilendi. Bir hafta önce ben YouTube tag'ımı aldım. Biliyorsunuz en son mesela ben bir video atacaktım. Tam deprem olduğu an yani bu arada Elazığ. Bir de e, Malatya mı neydi? E, geçmiş olsun. Babamın telefondan babamın telefonu faturalı Oradan e, 20 TL gönderebildim. 20 TL pek fazla bir para değil onu da söyleyeyim sadece yani gönlümden ne çıktıysa verebildim. Benim telefonum olsaydı belki daha fazla verirdim. Bu arada sadece ben vermedim yani benim çok yakın dostum da sağ onlara da bir ödeme yaptı. Arkadaş da bana geliyor direktten. İşte bizim elektrik kesildi ve e, evden çıkmak zorunda kaldık. E, ancak annem beni akrabalarıma gönderdi Ben ben bir süre burada kalacağım. Abim bir dakika ben bir kılıcımı alayım. Ya bu yüzden sadece kişisel eşyalarımı tek yanıma alabildim dediğim gibi geçmiş olsun yani elimizden gelen bir şey yok sonuçta Yani iki trilyon TL veremedik ya. Yani krafta sadece benim için çok özel bir soru var Şuradaki arkadaş da bana gelmesin ve bedi mi kır bilmiyorum e, Beyaz takım geliyorum sana kanka Neydi beyaz bir dakika e, white aynen doğru Yani aga bizi biliyoruz az çok İngilizce İnşallah yetişmez bana çünkü adam en son çıkıyordu Evet Reis Şunu şöyle bir koyayım o hop hop hop Güzel abi Adamımızı aldık Bak şimdi gelecek abi Bak bu taktiği ben craft da yapıyordum Burada tutar mı bilmiyorum Tutmadı abi Sonuçta craft race'e Direk abi direkt dalacağım Başka bir taktik yok zaten Karşım Şunu da ver bana Bak abim Videodayım yani Youtuber'ım target atıyorsun Bu arada disguise özelliği falan var mı bilmiyorum Craftta ise baya bir özellik var youtuberlar için Onun da inşallah yakında videolar falan çekeriz Bu arada güzel kesiyorum adamı abi Hileymişim gibi Karşım bak ben seni keseyim Sen direkt ölsen olmaz mı? Hoppa Öleceğim öleceğim. Öldüm abi. Neyse en azından adamın bedenini kırdık. Şimdi ben bu adamda yok edeyim çünkü bu bana baya bir bulaşacak. Muhtemelen çoğu blok alıp da e, üstten yol yapacak diye düşünüyorum. Kanserilik kısacası. Ve baya bir takım kalmış halen. Bak tahminim doğru çıktı. Adam bana gelecek şimdi. Han sen öldün galiba. Ya kaçma sana. Gel gel gel bebeğim. Tamam sen bittin bak. Çok yanlış bir yere gittin. He şimdi ne yapayım? Güzel abi GF GF Bu arada beyler Skywars'a neden girmedim dediğim gibi Oyun çıkartmak zor Ben bayağı Bedwars'a biliyorsunuz iyi oynuyorum Daha önce bir bilinciliğim falan vardı Dedim direktten bir Bedwars'a gireyim Ve Bedwars biliyorsun yani e, hafif bir lag var sonuçta Biz Türkiye'de yaşıyoruz O yüzden de Skywars'ta azıcık lag olabiliyor Ama Bedwars'ta o kadar şey olmuyor yani o kadar da e, zararlı olmuyor bize Gel kankam Bak, ben de bayağı bir şey var diye duydum Hop Bak karşı tarafa gitmeseydin iyiydi Yanlış beden mi kaçtın? Aa, abi abi yapma abi yapma tüm eşyalarını koydu Abi adam çok akıllı Yüzyılın taktiğini yaptı lan bana Aga Vay be bak gerçekten çok iyi bir taktik Bak içinden söylüyorum Bayağı güzel bir adam şey yaptı beni Bu arada e, youtuber tag almayı isteyen var sahip Pixelle Kolay Ya kolay değil de e, şöyle 30K olmanız gerekiyor Ve izlenmeleriniz e, iyi olması gerekiyor Bak adam şimdi bana gelecek Ve benim okumda vay Hop Güzel de dediğim gibi 30k olmanız gerekiyor ve izlenmeleriniz iyi oluyorsa en az yani 3-4k izlenmeniz gerekiyor. Bu ne olduktan sonra işte gidip başvuracaksınız e-mail'e gmail'den. Sonra 4 günde bir galiba mesela bana 3-4 günde bir cevap veriyorlar çünkü sonuçta yoğun. kankan bak seni ben okula atacağım muhtemelen bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi hop. Güzel. Güzel abim. Gelsin elime eşyalar. ooo OV. Abi ben çok akıllı birisiyim yalnız. Aha şu adam mesela kesemeyiz onu da söyleyeyim. Akrabalarımın evindeyim. O da baskını falan yersen videoyu kapatırım falan. Öyle bir şey yaparız artık. Aga be. Ve hiçbir şekilde e, küfür edemiyoruz yani. Tabi etmeyelim de yasak yani. Direkt YouTube'un alınıyor. O yüzden küfür de etmiyorum. Abi küfür etmeden yaşamak çok zor. Ben gerçek hayatta bayağı bir küfür ediyorum. diye kop bak şu bed de boşmuş bu arada ben oraya gidecektim ilk önce kaç takım kalmış dört kişi bak ben şuradan niye düşüm çünkü şuradan otomatik üste çıkabiliyormuşuz sanki bir nokta 14.000 gibi kırmızıyla yalan bu ya az önce sen mi beni kesin yok ben geleyim vs atarız kanka gel gel o çok Pro. bak arkadaşlar ben seviyorum adam çok po yani belli ediyor zaten kardeşim yani bakışını yeter bak şuradan şöyle gitsem üstümü kapatsam e, oyna gg deriz artık vazgeçtim gelip ya da aklıma başka bir taktik geldi adam yan tarafa yol yaptığı zaman ben de oradan dalarım nasıl ver bana şuradan bir kazma Aha, geliyor gel gel gel gel gel hop Sen bunun için mi geldin bu daya yemek için mi geldin şimdi settim de varmış güzel tane de şundan ver bana Güzel, iki TNT almışım lan, sandan bir dakika, şuradan kılıç yok, set güzel, o da güzel abi. Kankam bak sen şimdi hiç benim başıma atma ben şunu, aha İntikam mı alacağım buraya yazdım. Sen hiç başıma atma ben seni kayayım bitsin abi, sen niye böyle bir şey yaptın şimdi, ben yol yapamıyor muyum ben aptal mıyım? Karşın fakiriz ama aptal değiliz, aha tamam aptalmışım. Aa. Bir dakika, ben bu yolu, ben bu suyu kapatabilirim galiba. Hop düşüyordum. Gel gel gel gel gel gel gel. Şöyle gel, şöyle gel. Suyu kapattım mı? Abim. Vay ya ben çok boyum. Aha adam da güçlendi şimdi. Evet. Daha minim gibi Şu suda bir kapanırsa ben adama dalayım Ya şu su giderse ben şu adama aşağı atarım Sonra iki tane yumruk atarım Biter Bu arada beni kıran takımda mavi miydi Evet açık mavi Elmas Diamond Tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim Yeşilli sen bayağı bir güçlendin yalnız Tim tim tim tim Blom da yok Aha Aha Bak sen İlk iki tane TNT almışım ya Oh uçtum Gel Kalksana kalk, kalk kalk kalk kalk kalk kalk Hayır adam geldi geliftes A blok Ananı Huu Ben seni kırıp da ölüyeyim ha Ee, bir git artık sende bir git hadi uyuyum hadi hadi hadi kırda Güzel gel kankam Ben öleyim he Ben öleyim ben sana öleyim Oğlum intikam ne güzel bir şeymiş be Neyse abi kaybedecek bir şeyimiz yok Direkten öleceğiz yani Baya bir oynamayı da unutmuşum gibi gibi Ben bugün işte videoyu kapatacağım yalnız bitmiyor ki Bana bir ateş topu da ver Sky girseydim çok çok daha kardaydım hop hop hop hop yani sonuçta 10 elden bir el kazanırdık herhalde tut dururut durut durut durut durut durut Şimdi bizi kıran takıma yokta yeşile gidelim en ama ama yeşilde bayağı güçlü onu da biliyorum Çünkü adam yarım saat rotaya gidip geliyor Ver bana şuradan iki tane mi şuradan da iki tane alsam sen şöyle bir düşme Düşme bak düşme dedim yoksa düş deseydim zaten düşerdi orada git git hadi ee, ama bak niye atıyorsun şimdi ben onları kullanacaktım beyaz takımda kimse var mı yok şuradan bir ender pole alsam daha iyi ee, okum da azmış ok da aldım bir tane şundan ve bir tane şundan bir suyu şundan yani tamam şimdi ölmeye gidiyoruz arkadaşlar bakın gel gel adam hangi taraftan geliyor maviden mi geldi Reis Ben şuraya bir geçeyim mi bak ben de ok var gelemezsin hop hop hop hop şu ne kimin abi Ananı karşım ne yapıyorsun sen bu senin bak adam o kadar akıllı ki başka bir renkle mi kapatmış ya bunu ben bir gidip güçleneyim iyice öyle geleyim. Aha bak düşündüğüm şey. Abi bak akıl deniz bu olmuyor diyecektim. Olmadı zaten. İyi de adamın rengi zaten mavi. Ben bir daha konuşmasam iyi olur. 9 tane. Güzel. Abi ölmek bana haram ya. Göreceksiniz. Beni sen karadın. Ben de seni karacağım. Öyle öleceğim. Bak o da salak. iki de bir ölüyorsunuz. Aa 6 elmas varmış. Güzel. Adam da gelmesin arkamdan. Hop. Kaç tane? 2. Şuradan da iki tane şimdi alta nasıl yiyeceğiz aha yolda var Allah'u Ekber tak Karşıya zıplayabilir miyim Güzel Şuradan da iki tane daha Sekiz tane güzel abim Bu arada ender polim vardı unuttum bak gene Nerede lan mavi <gülüyor> Yok canım ne korkmasın birazcık heyecan bastı sadece dop adamın yaptığı şeye ya. bak sonradan da ölmüş. Kimse arkamızdan gelmiyor güzel. Ben burada bir güçleneyim birazcık. Ee, geri geleceğim şunu da koy. Şunu kalmışlar değil mi? Aa! Aa! Lan çok kolay oldu. Ama o kimin takımıydı? Ki? Bir dakika. Gelin. Ee, gelin kalmış zaten. Ama şurada bir adam gördüm ben. Neyse mavi takım kalmış. Mavi sen benimsin. Şuradan bir set alalım güzel daha bir görünmezlik iksiri falan mı alsın? o da güzel sen de şimdi şundan. Tamam olacağı buydu bu oldu kılıçlarda bir yükselteyim bu korktum lan birisi geliyor diye eee... Hı. Hı. Hı. tamam şimdi sen bittin Geliyorum sana doğru Baya bir hızlandı yalnız bak Şimdi adamın kokusu nereden geliyor Orada mısın lan Aa, Bak ben odayken benim beddim kaldı Bir dakika benim çayım vardı değil mi Güzel Ben bir geziyim azıcık adamı görürüm herhalde Burada Düşmemek için kendimi zor tutuyorum Aha, O mu lan düştü Evet güzel Adam kendi kendine düşüyor lan Resmen bana gel kazan diyor İyi ee, kanka ben de geliyorum Ne oldu yani bedimiz yok diye ölecek mi Öleceğiz mi aha sen misin lan o aha vallaha da billaha da o bir dakika adam bakmıyor değil mi Bir dakika sakın gördüm değil mi e, gene düştü lan bu Ben şeyi unuttum blok almayı Güzel Hadi hızlı hızlı hızlı hadi yaparsın hadi koçum hadi cici hadi gel gel Ne ne oldu yani ne ne ne Cici böyle abi bak bu kadar kolay işte abim cici bir daha cici abi ben ne kadar pırıyım ya bir böyle oyun oynamayı unutmuşum sandım. Ama unutmamışım. Güzel abi. Video kaç dakika oldu lan? Bir bakıyorsun videoyu da almamışım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hala yılbaşı skinim diyeyim. Beğenmişsiniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hypixel'de çekmem istediğiniz videolar varsa ee, yorumlara yazın. Selam bebeğim. Naber? Adın ne? Bak gil yazıyor. Kız demek. Ve bay bay.